Azerbaycanlı olarak burada olmaktan gurur duyuyoruz. Türkler de biliyor, Azerbaycanlılar da biliyor, biz kardeş ülkeyiz. Yani burada olmaktan da gurur duyuyoruz. Kendi yörelerimizi, kendi danslarımızı, kendi şarkılarımızı burada göstereceğiz. saldım. Dört bir yana karanfiller susuz kalmış. Muhabbeten dost aradım. Bu şehri deriler saldı. So, since the ship